Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım TYT 2023 Matematik Kampımızın ikinci haftasının ilk konusu olan çözülemenin testini çözeceğiz 3 sayfalık bir test 15 tane sorudan oluşuyor Abone olup beğenmeyi unutmuyorsun videoyu Şimdi geçelim testimize sizi daha fazla bekletmeyin ben Şimdi gençler diyor ki bize bakın 1 3 5 ve 7 rakamları birer kez kullanılarak AD ve CD iki basamaklı doğal sayıları yazılıyor. Buna göre AB artı CD toplamının en büyük değeri soruluyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Biz AD ve AB ve CD iki basamaklı sayıları. Bakın şurası. Orayı düzeltin. AB ve CD iki basamaklı sayılar yazılıyor. Şimdi A, B ile C, D'nin toplamının maksimum değeri soruluyor. Şunun maks değeri soruluyor sevgili gençler. Peki biz hangi rakamları kullanacaktık? 1'i, 3'ü, 5'i ve 7'yi kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bunların toplamının maksimum değeri soruluyorsa biliyorsun ki onlar basamağının basamak değeri birler basamağının basamak değerinden her zaman daha büyük. Dolayısıyla burada demek ki A ile C'yi çok seçmemiz gerekiyor ki sayımız büyük çıksın Toplam büyük çıksın e Büyük çıkması gerekiyorsa Ben 7'yi A'ya veririm 5'i de C'ye veririm Böylelikle 5'i de 7'yi kullandık ya 3'de 1'i nereye yazdığının Hiçbir önemi yoktur İstersen 73 artı de Ve buradan 124 de cevaba İstersen şunu bir seç Yani 71'i e 53 seç Yine topla 71 artı 53'den Cevap yine 124'tür. Şaşmaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 124. C seçeneği olacaktı deriz. Geçtik ikinci sorumuza. Derseniz biraz da yaklaş, yaklaşalım şöyle. 2023 yılının rakamları toplamı 7'dir. Doğru mu? Doğru. 2023'ü takip eden yıllar içinde rakamları toplamı 7 olan ilk sayı arkadaşlarım A'ysa. A 2023 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bizim A diye bir yılımız var ve bu yılın rakamları toplamı da 7 fakat 2023'ten daha sonra gelen ilk sayı olması ki isteniyor. Ee, bu A'nın demek ki arkadaşlarım ve toplamı da 7 olacak yine. 2023'ü çok büyütmeden hani ilk gelen sayı ya. 2020 küsürlerde arayamayız 2020 küsürlerde çünkü 2023 sadece rakamları toplamı 7. Dolayısıyla arkadaşlarım 2023'ün içerisinde bir sonrasında 2020'lerin içerisinde 2024'e 25'e 26'ya bakmanıza gerek bile yok. Çünkü zaten 2.02'nin toplamı 4 ya. Buraya sadece 3 yazılabiliyor çünkü. Anlaştık. O halde 2030'larda aramakta fayda var ki burada aramak çok isabetli olacaktır. 2030 bakın şurası kaç yaptı 5 yaptı. Yani ne olursa 7 olur rakamları toplamı tabii ki 2 olursa yani 2032'ymiş. Bize diyor ki A'dan 2023'ü çıkar. 2032'den 2023'ü arkadaşlarım çıkaracak olursanız doğru cevap olarak karşınıza 9 çıkacaktır. Cevabımız Adana seçeneğinde de verilmiştir. Devam edelim 3. sorumuzda. AA ve BB iki basamaklı doğal sayılar. AA'nın karesi ile BB'nin karesinin toplamı 1573 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi AA dediğimiz iki basamaklı sayıyı nasıl çözümlüyorduk? Konu anlatımında gösterdik. 11a diye çözümlüyorduk. İşte arkadaşlarım bunun karesi var. Bir de 11 bakın bb nedir? 11b'dir. Bir de bunun karesi var. Bunların karelerini alıp toplayınca 1573 çıkıyormuş. 11a'nın karesi 121 çarpı a'nın karesidir. Artı 11b'nin karesi de 121 çarpı b'nin karesidir tabi. Bu da 1573 yapıyormuş. O halde 121 parantezin alırsak biz bu ifadeleri... 121 parantezin alırsak geriye sadece neler kalıyor a kare artı b kare kalıyor Demek ki 121 parantezinde a kare artı b kare diyeceğiz Ve karşı tarafta 1573'ün ta kendisi olacak Şimdi sevgili arkadaşlarım her iki tarafı 121'e böleceğiz Ben bunu 121'e bölerim Kalan yani bölüm 1 olur Şunu 121'e böleceğiz şimdi 157'nin içerisinde 121 bir defa Kalan ne? Şimdi 157'den 121 çıkarırsanız sevgili arkadaşlarım 36 elde edersiniz kalan. yanına 3'ü de indirirseniz 363, 363 içerisinde 121 3 defa demek ki a kare artı b kare kaçmış arkadaşlar 13müş. Bize ne soruluyor a artı b toplamı soruluyor arkadaşlar. Şimdi a kare artı b kareyi 13 yapan 13 yapan rakamları arıyoruz biz. E bu rakamlar da Sadece ama sadece 2'nin karesiyle 3'ün karesinin toplamı 13'tür. Demek ki A2, B3 ya da tam tersi A3, B2 olacakmış. A ile B'nin toplamı da ne olur arkadaşlarım? 3 ile 2'nin veya 2 ile 3'ün toplamı tabii ki Adana seçeneğindeki 5 olacaktır deriz. Geçtim sevgili arkadaşlarım. Dördüncü soruma. 1'in karesi 2'nin küpü 3'ün 5'inci kuvveti 4'ün 7 kuvveti çarpı nokta nokta nokta. 10 üzeri 19 eşittir A olduğuna göre A sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır diye sorulmuş. Şimdi burada bizim yapacağımız işlemlerin son basamaklarına bakmamız gerekiyor. 1'in karesinin son basamağı zaten 1'dir. 2'nin küpünün son basamağı 8'dir. Doğru mu? E tamam hocam bu şekilde ilerleyeceğiz de. Bu çok karmaşık olmayacak mı? Hani mesela şöyle e, örnek veriyorum. 5 üzeri 9'un tamam mı? 1'ler basamağı 5'tir. E bununki de 8'dir. 5 kere 8'den 40 gelir. E 40'ın içinde de 10 çarpanı olduğundan doğal olarak şu 10 üzeri 19 direkt 19 basamaklı deyip geçemeyeceğiz. Hee o zaman bizim şöyle işler peşine düşmemiz lazım. Biz bu sayının içerisinde kaç tane 10 çarpanı vardır toplamda bunları bulmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl bulurum ben? Önce çift olanları bir alacaksın. Bak 2'nin küpü var. Doğru mu? Ve içinde 5 olanları alacaksın Bak 4 üzeri 7'nin içinde 2'ler mevcut 8 üzeri 15'in içinde 2'ler mevcut 6 üzeri 11'in içinde 2'ler mevcut Tabii bir de 10 üzeri 19 var ama Buna dokunmayalım Çünkü zaten o hazır 10 çarpanından 19 tane olduğu zaten hazır Bir de 5 çarpan olanlar var Sadece 5 üzeri 9 gibi Diğerlerin hiçbirinde yok Şimdi şuraya bakalım 2'nin e, küpü çarpı 4 üzeri 7 demek 2 üzeri 14 demek nasıl yazıyorduk onu 2 üzeri 2'nin 7. kuvveti diyorduk değil mi hatırlatma kısmında söylemiştim ya ben size bu da 2 üzeri 14'ü veriyordu bize şurayı silelim ve devam edelim yolumuza 6 üzeri 11 demek 2 üzeri 11 çarpı 3 üzeri 11 demek ama 3'lerle işim yok benim ben ikileri sayıyordum dolayısıyla 2, 11 tane 2 de bunun içinde var şu kısım da 8 üzeri 15 demek. Aslına bakarsanız 2'nin küpü 8'dir. Bunun da 15. kuvveti demek ki 2 üzeri 45 demek arkadaşlarım. Şu an ikileri bitirdim. 5'ten kaç tane vardı? 5 üzeri 9. Yani 9 tane vardı. Şimdi gençler ben 10 sayısına erişmek istiyorum. 10 sayısı 2 ve 5'lerden oluşur. Bir tane 2'den, bir tane 5'ten oluşur 10 üzeri 1. Şimdi 5'ten 9 tane var. 2'den sürüsüne bereket. Şimdi ben bir tane 2 ve bir tane 5'ten bir tane 10 oluşturuyorsam Burada maksimum 9 tane 10 oluşturabilirim Neden? Çünkü 5'ten 9 tane var 2'den sürüsüne bereket ama 5'ler bittiği zaman ikilerin bir mantığı kalmıyor bir işe yaramıyorlar Dolayısıyla 9 tane 10 üretebilirim 19 tane de 10 burada vardı 10 üzeri 9 ile 10 üzeri 19'u çarparsam Toplam 10 üzeri 28 yapar arkadaşlar Ve bu da ne demek oluyor? Bizim bu sayımızın sondan ooo, 28 tane basamağı sıfırdır demek olur. Cevabımız denizliydi. Devam edelim. Beşinci sorumuzda. AB 2 basamaklı bir sayı olmak üzere. Bu AB 2 basamaklı sayısıyla A'yı çarpınca 102. AB 2 basamaklı sayısıyla B'yi çarpınca 136 buluyormuşuz. Olduğuna göre 2A B farkı kaçtır diye soruluyor. Şimdi gençler ben burada her iki taraf çarpım durumunda olduğuna göre ben her iki tarafı birbirine oranlasam. Böylelikle şuradaki AB2 basamaklı sayıları çatır çutur gidecektir. Geriye kalan şey ise A bölü B'dir. Ve ben A ile B'nin birer rakam olması gerektiğini de tabi ki biliyorum. Peki 102 ve 136 sadeleşir mi hocam? Sadeleştiririz. Önce 2'ye böldüm 51 sonra burayı 2'ye böldüm 68 geldi. Daha sonrasında hocam sadeleşir mi? Bakın 17'ye böldüm 3, 17'ye böldüm 4. Şimdi A bölü B artık sadeleşmiyor. 3 bölü 4 ise ve sen A, B 2 basamaklı sayı olduğu için A ile B'nin rakam olduğunu da biliyorsun. E bunlar rakamsa demek ki %100 ihtimal ile A 3'müş B'de 4'müş. A 3 ise 2 kere 3'ten burası 6 yapar. B 4 ise burası da 4'tür. 6'dan 4'ü çıkardığımız takdirde cevap C seçeneği olacaktır diyebiliriz. Devam ediyorum altıncı sorumuzda. Ahmet ve Burak akıllarından birer iki basamaklı sayı tutuyorlar. Burak Ahmet'in aklından tuttuğu sayının tersten okunuşunu tutmuştur. Ahmet'in tuttuğu sayı x, Burak'ın tuttuğu sayı y iken x eksi y eşittir a4. A4 iki basamaklı bir sayı olduğuna göre. ikisinin rakamları toplamı maksimum kaçtır en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle arkadaşlar, öncelikle. Ahmet'in tuttuğu sayı X'di. Buranın tuttuğu sayı da Y'di. Yani Ahmet'in tuttuğu sayı X eşittir. Ben buna MN edersem. Buranın tuttuğu sayı olan Y. NM 2 basamaklı sayısı oluyor. Ve xten Y'yi çıkarmak demek. Artık MN'den NM'yi çıkarmak demekle aynı şeydir. Ve bunlar çıktığı takdirde de A4 2 basamaklı sayısı elimizde kalıyor. MN'den NM çıkarsan ne olur hocam? Bak 10M'den bir tane M'yi çıkardın. 9M. Bir tane N'den 10 tane N'ye çıkardım 9 N eşittir A4 2 basamaklı sayısı. Yani 9 parantezine alındığı takdirde burası 9 parantezine M eksi N A4 2 basamaklı sayısına da eşit oluyor aynı zamanda. E güzel demek ki bu A4 2 basamaklı sayısı bakın arkadaşlarım burada 9'un katı olmak zorunda. 9'un katlarından sonu 4 olanlar ne var? 10 küsürlerde var mı? Hayır 18. 20 küsürlerde 27 var 30 küsürlerde 36 50 küsür 40 küsürlerde 45 50 küsürlerde 54 var ki başka da zaten 9'un katı olup da iki basamaklılarda sonu 4 olan bir şey yok. Demek ki m eksi n sevgili arkadaşlarım kaç olacakmış 6. m eksi n'nin 6 olması gerektiğini çünkü 6 kere 9 54 6 olması gerektiğini elde ettiğimize göre bize sorulan şeyi tekrardan bir göz atalım. x'in rakamları toplamı diyor. En çok kaçtır? Şimdi x dediğimiz şey mn idi. Ve mn'nin rakamlarının toplamının maksimum olabilmesi için m'nin de n'nin de yüksek rakamlar seçilmesi gerekiyor. Ki ben burada yüksek çıksın diye m'yi 9, n'yi de 3 seçersem ancak 9'dan 3'ü çıkarırız ve 6 sonucuna ulaşırız. Böylelikle sevgili arkadaşlarım x'in rakamları yani m ile n'nin toplamının Maksimum değeri ne olacakmış? 9 ile 3'ün toplamından 12 olacakmış deriz. Ve cevabımız da C seçeneğinde verilmiş olur. Böylelikle. Geçtiğim 7. soruma. 7. soruda. Toplam M demek M sayısının rakamları toplamı. Çarp M demek de M sayısının rakamları çarpımı olarak tanımlanıyor bize. Örneğin topla A demek 1 artı 7'den 8. Topla A. 17 diyebiliriz buraya bakın 1 ile 7'yi topladığına göre Topla 17 1 ile 7'nin toplamından 8 Çarp 17 de 1 ile 7'nin çarpımından 7'ymiş A 2 basamaklı bir doğal sayı olduğuna göre A eşittir Topla A artı çarp A'ya da eşit oluyormuş Yani bizim A diye bir 2 basamaklı sayımız var ki Biz o A'yı sevgili arkadaşlarım Küçük AB seçelim şu şekilde Demek ki bu AB2 basamaklı sayısı rakamlarının toplamıyla yani A artı B ile rakamlarının çarpımının yani A kere B'nin toplamına eşit oluyormuş. Eşitliğini sağlayan en büyük A doğal sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle dikkatli bir şekilde dinleyin şu AB2 basamaklı sayısı olduğu için ben bunu 10A artı B biçiminde yazarım. Eşittir A artı B artı B. A çarpı B diyeceğiz Şimdi sevgili gençler Şu A'yı da B'yi de bu tarafa gönderirsem Zaten sen de görüyorsun ki Şuradaki B ile buradaki B birbirini götürüyor A'yı da bu tarafa gönderirsem 9 çarpı A eşittir A çarpı B oluyor Arkadaşlarım ben A sayısının Şunun sıfırdan farklı olduğunu biliyorum Farklı olduğu için Sevgili arkadaşlarım sıfırdan farklı olduğundan Ben buradaki A'ları sadeleştirebilirim Böylelikle B kaç olur B 9 olur Şimdi AB2 basamaklı sayısı ki bu A'ydı. En büyük A'du A doğal sayısını sormuş. Ve ben gittim B'nin 9 olması gerektiğini buldum. Peki A için herhangi bir ihtimal var mı? Herhangi bir şart var mı? Yani A şu olmalı, şu şartları da sağlamalı diye bir şey var mı? Yok. Sonuç olarak sevgili arkadaşlarım A her türlü burada sadeleşiyor. Demek ki ben A'yı istediğim sayı seçebilirim. E madem bana bu AB2 basamaklı sayısının en büyük değerini soruyor. O zaman ben de büyük oynarım. Nasıl büyük oynayacağız? A'yı büyük seçeceğiz. Rakamları farklı falan dememiş. Demek ki benim 7. sorumun cevabı Edirne seçeneği. de olan 99 olacak. Devam ediyorum arkadaşlarım. Bir diğer sayfamla. 8. sorum. Yukarıda toplama işlemlerine göre MNK 3 basamaklı sayısı kaçtır? Bu arada bir hatırlatma da var. A bir doğal sayıdır denilmiş. Şimdi arkadaşlarım. Burada MN 2 basamaklı sayısıyla NK 2 basamaklı sayısını toplayıp A bulmuş. Ve bu A'yı da götürüp şurada işlemde kullanmış. Peki ben bu A gördüğüm yere şöyle yazsam. MN artı NK'nın toplamının A olduğunu biliyorduk. Bu A gördüğüm yere bunu yazıp sonra tekrardan NK'yı altına ekleyip toplasam ve buraya 293 desem olmaz mı? Sonuç olarak MN, MN ile NK'nın toplamı A'ydı. Ve ben gittim NK'yı yazdım. NK'yı yazdım 293 yazdım 293 yazdım. Olur değil mi? Sonuçta bak şurası tekrar söylüyorum ait. Peki. Olacağını gördük. Şimdi düşünelim. Bakın. N artı K artı K 3 olacak. M artı N artı N 9 olacak. Daha doğrusu toplamları burada 29'u verecek. Yan taraftan bir onluk veya 20'lik veya 30'luk da almış olabilir. Peki şöyle düşünelim şimdi. <gülüyor> M, N ve N. M artı N artı N. Bunların toplamı arkadaşlarım bir kere burası 29'larda ya hani 29'larda ya. Bunların toplamı gençler maksimum, maksimum zaten 27'dir. Neden? Çünkü M, N ve N. Yani M ve N'yi biz en çok 9 seçebiliriz. 9 seçtiğimizde dahi bakın 9, 9, 9 olsa 27'yi veriyor. Ama burada ne olmuş? 29 olmuş. E şimdi M artı N artı N'den elde edilebilecek en büyük o 10'luk dediğimiz hani elde var diyoruz ya o elde 2'dir arkadaşlar. Dolayısıyla ben diyorum ki M, N ve N'nin toplamı 27. Yani M'nin de N'nin de 9 olduğunu kabul ediyorum. Bakın şunlar 9'dir. N'nin 9 olduğunu bulduk ya Buranın da elde 2 alıp 27'ye 29 yapabilmesi için 23 olması gerekiyor Yani N artı 2K 23 olması gerekiyor Peki ben N'nin kaç olduğunu Bulmuştum 9 O zaman 2K eşittir diyorum 9'u karşıya 23'ün yanına fırlatırsam 14 gelecektir O zaman K kaçtır arkadaşlarım K'da 7'dir Bana demiş ki MNK 3 basamak sayısı kaçtır mnk'dan bahsediyoruz arkadaşlar ben bunu 9 bunu 9 ve bunu 7 bulmuştum demek ki sayımız 997 imiş yani cevap edirme diyeceğiz ve devam 9. soru a pozitif bir tam sayı olmak üzere 10 üzeri 3a kare artı 6 artı 1'in karesi sayısının rakamlarının toplamı kaçtır diye soruluyor şimdi burada gençler bu kısımda bunu aslına bakarsanız çok derin detaylara düşerseniz, kafanızı çok görerseniz, pratik düşünmezseniz bu soruyla sabahlara kadar uğraşabilirsiniz. Ve çoğunlukla cevapta bulunamayabilir. Biraz basit düşünmek gerekiyor. Sene boyunca size söyleyeceğim. Geçen seneki tayfaya da, ondan önceki sayfaya da söyledi, tayfaya da söylediğim bazı uyarılar vardı. O uyarılardan bir tanesini şimdi ben yine sana yapayım. Tamam mı? Bu sene bu ikinci uyarım olacak bu konu hakkında. Düşünemeyeceğin derecede çok alternatif varsa ve bu alternatifler gayet büyük sayılardan oluşuyorsa o halde güzel kardeşim sen bu alternatifleri azalt büyük sayılar yerine bunları denemek yerine bunların minimize et. Küçük değerler için dene. Mutlaka ama mutlaka bir formülüzesi vardır onun. Tamam mı? Hiçbir yazar bunu sakın unutma. Hiçbir yazar bir soruyu öğrenciler çözemesin. Aha bunu da koyayım da öğrenci bunu yapamasın diye sormaz arkadaşlar. Tamam. Her yazar şunu düşünür. Ben öğrenciye acaba burada hangi kazanımı öğretebilirim? Öğrenci burada neyi fark, et, fark etmeli de bu soru çat diye çıksın karşılarına? Bu sorunun çözümü çat diye çıksın karşılarına diye düşünerekten soru yazar ki... Ben de bu şekilde yazdım. Şimdi gençler iyi dinliyorsunuz. Biraz bunu küçültelim. Örnek veriyorum. 10 üzeri 3 akare artı 6 gibi bilinmeyen bir şey olmasın da 10 üzeri 1 artı 1 olsun. Yetmedi mi? 10 üzeri 2 artı 1 de düşünelim. 10 üzeri 3 artı 1 de düşünelim. Tamam mı? 10 üzeri 4 artı 1 de düşünelim. Şimdi 10 üzeri 1 artı 1. Ne yapar arkadaşlarım? 11 yapar. Peki 11'in karesi nedir? 121'dir hocam. Şimdi geçtik buraya. Burası nedir arkadaşlar? Onun karesi artı 1 101'dir. Ve şimdi 101'in karesini düşüneceğiz. 101'in karesi benim öyle ezberimde yok. Ancak şöyle yapabiliriz. 101 ile 101'i çarpalım. 101 ile 101'i çarparsanız 1 kere 101'i 101 Daha sonrasında sıfırlar eklenir. Ve daha sonrasında tekrar 101 gelir. 1 kere 101'den ve bunları toplayalım. 1 0 1 0 1 Bu gelir değil mi yok şurası 2 Şurası 2 arkadaşlar 1 0 1 daha 2 yapar Tamam sonuç bu Bir de şunu düşünelim burası da 1001 yapar biliyorsun 1001'in karesini düşüneceğiz Karesi var 1001 kere 1001 Hadi çarpalım seninle beraber Eğlenceli de ha. <gülüyor> 1001 birazdan eğleneceksin Tekrardan 1001 Tekrardan bin bir ve tekrardan bin bir yalnız şunlar bin değil sıfır olacak çünkü sıfır kere bin bir diyoruz şunların hepsi sıfır arkadaşlar Tekrardan onları yazalım şöyle Aynen bu şekilde ve şimdi bunları toplayacağız değil mi hadi gelin toplayalım size beraber Bir aşağı çektim burası sıfır burası sıfır bir sıfır sıfır bir daha iki sıfır sıfır ve bir Şimdi arkadaşlar şunu yapmayacağım Gerek kalmadı çünkü. Neden biliyor musun? Bak şimdi bu formatta olan 3 tane sayıyı topladım. İlk 3 sayıyı topladım. Şunun rakamları toplamı sorulmuş diye bize. 121'in rakamlarını topla bakayım. 4. Şunun rakamlarını topla. 4. Bunun rakamlarını topla. 4. O zaman kimse kusura bakmasın. Burada sorulan sorunun rakamları toplamı da tabii ki 4 olacaktır sevgili gençler. Tamam. Devam ediyorum 10. sorumla. XXYY sayısı 4 basamaklı bir doğal sayıdır. Y x'in 2 katı olmak üzere XXYY sayısı aşağıdakilerden hangisini? Kesinlikle tam bölünmez diye soruluyor. Kesinlik var tam bölünmez diye soruluyor. Şimdi XX sayısından bahsetmiş ve Y'nin X'in 2 katı olduğu bilgisi de verilmiş. Y eşittir 2X olduğu bilgisi de var. Şimdi bakıyorsunuz Şurada ben bunu x x 0 artı y y biçiminde çözümleyebilirim bir alternatif. Çünkü arkadaşlar konu anlatımında da bahsetmiştik. Bunların toplamı ne yapıyordu? x x y y yapıyordu. Madem öyle burada 20 0 varsa demek ki bu x x dediğimiz sayı 100 çarpılmıştır. Artı bir de burada ne var arkadaşlar? y y. Şimdi bu y y dediğimiz şey çözümlerseniz 11 y yapar. Ve y'nin sen 2x olduğunu bildiğine göre 11 çarpı 2x dersin. Burası da 22x gelir. Ve arkadaşlarım, ve arkadaşlarım, e, şu kısımda hatta ve hatta bir daha düşünmek istiyorum. Şöyle bir şey yapsak daha da hoş olabilir. 100 çarpı x x artı 2 çarpı 11 çarpı x diyelim. Şu 11x ne demektir? 100 çarpı xx2 basamaklı sayısı artı 2 tane xx2 basamaklı sayısı. Bak buradaki 11x demek xx2 basamaklı sayısı demek arkadaşlar. Siz bunları toplarsanız 102 çarpı xx yapar. Şimdi bizim elimizde artık şu xxyeye sayısını 102 çarpı xx olarak yazdık ya. Eyvallah. Bu 102 çarpı xx sayısı 102'nin bir katıdır. 102 dediğimiz şeyde arkadaşlarım aslında bakarsanız 2 kere 51'dir. Bu da 2 çarpı 3 çarpı 17'dir Doğru mu? Doğru Bak şimdi bizim bu sayımızın içerisinde 2 çarpanı var Dolayısıyla bu olabilir 3 çarpanı var bu da olabilir 17 çarpanı var bu da olabilir e Buradaki x x 2 basamaklı sayısı da Zaten bak 102 çarpı 11 çarpı x dememiş miydik Biz buraya demiştik e Madem öyle 11'e de bölünür bu sayı Neden? Çünkü 11 çarpanı da var O halde elimizde ne kaldı? 19 mu kaldı? Cevap 19'dur arkadaşlar Anlaştık ve devam ediyorum 11. sorumla sağ üst tarafta 3 basamaklı ABC ve DEF doğal sayılarının toplamının 976 olduğu bilgisi verilmiş 10A artı B 63'müş 10A artı B ne demek arkadaşlar AB 2 basamaklı sayısı demek kaçmış 63 10E artı F ne demek hocam bu da EF 2 basamaklı sayısı demek bu da 41'miş o zaman gençler A'nın sen 6 olduğunu B'nin 3 olduğunu biliyorsun artık. Ve E'nin 4 olduğunu E'nin 4 olduğunu F'nin de 1 olması gerektiğini biliyorsun. Bizden istenen ne? Bizden istenen C ile D'nin çarpımı. Şimdi A, B, C ile, bakın A, B, C ile D, E, F'nin toplamının ne olduğu bilgisi verilmişti bize? 976 olduğu bilgisi verilmiş. Ben burada A'yı, B'yi E'yi ve F'yi biliyorum artık burada O halde arkadaşlarım yerlerine yazalım biliyorsak 630C ile D141 sayılarını topladık, topladığınız takdirde 976 bulacakmışsınız Şimdi C'ye 1 eklemiş 6 bulmuş 3'e 4 eklemiş 7'yi bulmuş bulmuş Demek ki buradan onluk gelmeyecek O zaman C kaçtır? Tabii ki 5'tir Buradan da 10'luk gelmiyor. 3-4 daha 7. Yedi. 7'nin herhangi bir 10'luğu yok. O zaman 6'ya da eklersem 9 olur. Tabii ki 3. O halde C 5'miş. D'de 3'müş. Bunların çarpımını da mis gibi 15 yapar. Cevap da denizli seçeneği olur. Devam. 12. soru. İsmail Hoca sayı basamaklarını işlerken tahtaya x'ye 2 basamaklı sayısını yazdıktan sonra Aleyna ve Atakan'ı tahtaya kaldırmış. Aleyna hocasının yazdığı sayının sağına sıfır eklemiş. Bak Aleyna'nın yazdığı İsmail Hoca xy'yi yazmış. Aleyna bu xy'nin sonuna bir tane sıfır eklemiş. Sonra Atakan çıkmış. Aleyna'nın yazdığı sayının soluna 4 yazıp yeni bir sayı üretmiştir. Bak xy sıfırın soluna 4 yazmış. Bu da yeni bir sayı bulmuş. 4 basamaklı olmuş. Diyor ki Atakan'ın yazdığı sayı yani 4 xy sıfır. 4 xy sıfır. İsmail Hoca'nın yazdığı sayının 90 katıymış. İsmail Hoca 90 neyi yazmıştı? İsmail Hoca XY yazmıştı. 90 x Y'ye mi eşitmiş? Ne demiş bize? İsmail Hoca'nın yazdığı sayın, İsmail Hoca'nın yazdığı sayının rakamları toplamı yani x artı y soruluyor artık bize. Onu anladık değil mi? Pekala. Şimdi şurayı bir düşünelim. Düşünelim. Şuradaki 4'ün basamak analizini yaparsak 4000'dir basamak değeri. Artı Şurası da x'ye 0 ne demektir arkadaşlar? 10 tane x'ye 2 basamaklı sayıdır, değil mi? Eşittir. 90 çarpı x'ye 2 basamaklı sayısı desek ne olur? Bence var ya tadından yenmez. Niye biliyor musun? Al bakayım şunu. Fırlat karşıya. 90 tane vardı. 10 tanesi eksilirse ne olur? 4000 eşittir. 80 çarpı x'ye 2 basamaklı sayısı olur. Hocam. Şu sıfırla şu sıfırı götürsek 400'ü de 8'e bölsek Burası da 50 gelse 50 x'ye iki basamaklı sayısına eşit olur mu? Olur güzel kardeşim olur Demek ki x kaçmış? 5 Y kaçmış? Ya hocam o da 0 e X artı y'yi sormuştu bize 5 de topla Cevap denizde Devam ediyorum sevgili arkadaşlarım Bir diğer sayfam bir diğer sorum 13. Soru. İki basamaklı 10 tane doğal sayının toplamını 20 artırmak için Sayılardan birinin onlar basamağı iki artırılır demiş. He, şimdi 10 tane sayımız var. Her birinin birler bas, pardon onlar basamağını, onlar basamağını iki artırırsam ben. Bir, pardon özür, her birini demiyor sayılardan birinin, sayılardan bir tanesinin sadece bir tanesinin onlar basamağını iki artırırsam, o sayı 20 artacağı için bu sayıların toplamı da. Sevgili arkadaşlarım 20 artacaktır Dolayısıyla birinci öncülü yapmak mantıklı Kaç tanesi tek başına yapılabilir diye sormuş bize Bir tamam kabul Tüm sayıların birler basamağı 2 artırılır 10 e, tane sayı vardı Her biri 2 artarsa 10 kere 2'den 20 artar Dolayısıyla ikinci de mantıklı Sayılardan birinin onlar basamağını 1 artır diyor yani bir tanesi 10 artar Diğer 5 tanesinin Herhangi 5 tanesinin Birler basamağını 2 artır diyor Birler basamağı 2 artarsa 5 tane sayının 5 kere 2'den onlar da 10 on artar ve toplam sayı, sayıların toplamı 20 artar. O zaman bu da mantıklı. Sayılardan birini onlar basamağını 1 artır diyor. Yani 10 arttı. Diğerlerinin yani 9 tane sayının de 1 artır diyor. Yani 9 arttı. E 20 artmadı bu 19 arttı. Demek ki bu olmaz. Yemedi. Ne olacakmış arkadaşlarım cevabımız? 3 tanesi. Demek ki cevap denizliymiş diyebiliriz artık. Devam ediyorum 14. soruyla. Güzel de bir sorudur. Kendileri dikkatli dinlemende fayda var. N'ye bir doğal sayı olmak üzere. 10 üzeri N artı 2 64 9 doğal sayısının rakamları toplama 63'tür. Buna göre N kaçtır diye soruluyor. Şimdi gençler iyi dinliyorsunuz. Az önce uzun uzadıya size ben notlar verdim. Dedim ki bakın hangi soru için konuşuyorum. Şöyle göstereyim size. Bakın arkadaşlarım şu soru için. Çok büyük Olayları düşünemiyor sanki kimse düşünemez Merak etmeyen yani Einstein'in mezarından kaldır o da öyle çat diye göremez her şeyi ee, Bunu minimize edeceğiz Emin ol Einstein de öyle yapıyordu Peki yani tüme kullanıyordu Şimdi arkadaşlarım o zaman 14. sorumuz için de şöyle düşünelim Bu 10 üzeri N artı 2'yi kafamıza somutlaştıralım Mesela bu 10'un karesi olmuş olaydı 10'un karesi 100 olurdu değil mi 100'den 64'ü çıkardınız 36'ın geldi Onun karesi eksi 64 bölü 9 bunun cevabına gelir arkadaşlarım 4 gelecektir değil mi bakın doğal sayısının rakamları toplama 63'tür demişti burası 4 geldi Onun karesinden 64'ü çıkardım 100'den 64'ü çıkardım 36, 36'yı 9'a böldüm 4 peki burası ya onun küpü olmuş olsaydı ve ben 64'ü çıkarıp 9'a bölmüş olsaydım ne gelirdi Şimdi onun küpü demek 1000 bin demek. 1000'den 64'ü çıkarırsanız bakın 1000'den 64'ü çıkarıyorsunuz. 936 gelecekti ve sen bunu 9'a bölersen bu sefer ne olacaktı biliyor musun? 104 olacaktı. Heh, tamam. Bir tane daha ilerletelim ya. Olmaz mı hocam? Ben buradan net anlamadım. Sen he dedin de ben anlamadım. Ben o he'yi diyemedim. Şöyle diyelim. 10 üzeri 4'ten 64'ü çıkarıp 9'a bölelim. Yani 10.000'den 64'ü çıkarıyorum. 10.000'den 64 çıkarırsan ne kalır biliyor musun? Şu olur. 9.936 bölü 9 olur. Bu da bize şunu verir. 1.104'ü verir. Şimdi bir şeyler canlanıyor mu kafanda? Şöyle desem canlanır mı peki? Onun karesi 100'dü diye 100'den 64'ü çıkardım. 36, 36'yı 9'a böldüm. 4 geldi ya. Ben bunu sana 0.4 yazsam... Sonuçta 04, 4'de eşittir, değil mi? Şimdi kafanda bir şey canlandı mı? Bak, 04, 04, 04 ve her basamakta da bir tane bir, iki tane bir. O zaman bir sonrakinin cevabını söyleyeyim mi ben sen mesela 10 üzeri 5 eksi 64 bölü 9'u hiç uğraşmadan kafamdan yapayım mı? Şudur. Sonuçta yine 04 gelecek ve bir tane de bir ekleyeceğim. Anlaştık? Peki şimdi, şimdi. Gelin şunu düşünelim Şuraya kaç tane 1 koymam gerekiyor ki Şu sayının Rakamları toplamı 63 olsun Bak 4 hep sabit 0,4 yani rakamları toplamı 4 Hep sabit Bu 4'ün yanına sürekli 1 ekleyeceğim Peki kaç tane 1 eklersem Rakamları toplamı 63, 63 olur 63'ten şuradaki 4'ü bir çıkaralım bakalım Ne kalır arkadaşlar 59 kalır Demek ki buraya 59 tane 1 şart 59 tane 1 buraya şart arkadaşlar, şart. Peki 59 tane 1 olması gerektiğini bulduk. Daha sonrasında işte oranın 0.4 olduğunu bulduk. Biz, biz şuradaki n'yi nasıl bulacağız? He, onun içinde bazı numaralar bulmamız gerekiyor. Şimdi bakın şöyle burası 2 iken şurayı 2 basamaklı olarak kabul ettik 0.4. Burası 3-ken 104-3 basamaklı. dörtgen ken 4 dört basamaklı. beşgen ken 5 beş basamaklı. E şimdi 59 tane 1, 2 tane de burada 61 basamaklı değil mi? Demek ki burası 10 üzeri 61-64 bölü 9'muş arkadaşlar. Çaktın mı köfteyi? O zaman 61 dediğimiz şey onun kuvvetindeki sayıymış. Yani n artı ikiymiş? E n artı 2, 61 ise ne kaçtır? Hocam tabii ki 59'dur. Yani cevap... Bursa seçeneğinde verilmiş deriz sevgili arkadaşım Bu arada sevgili gençler sorumuzla alakalı 14. sorunun cevap anahtarı burada Edirne yani 62 görünüyor Kusura bakmayın ne sayımız arkadaşlarım 59 olacak bir dizgi hatası olmuş tekrardan özür dileriz Ve son sorumuz arkadaşlarım şimdi 15. soru demiş ki bize BA0 ve A0B3 basamaklı BA2 basamaklı doğal sayılar A AB tabelaları arasındaki uzaklık BC tabelaları arasındaki uzaklığa eşittir. Bakın AB tabelaları şuradaki mesafe, hop buraya kadar olan mesafe şuraya kadar olan mesafeye neymiş? Eşitmiş. Peki <gülüyor> tabelalar üzerinde Ankara'ya kalan mesafe kilometre cinsinden de verilmiş aynı zamanda. Buna göre A ile B'nin toplamı soruluyor. Şimdi öncelikle sevgili gençler AB ile BC arasındaki mesafe birbirine eşitmiş. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Madem eşit şurasıyla şöyle göstermek istiyorum. Şurasıyla şurası birbirine eşit. Ankara'ya kalan mesafe burada BA 0 mıydı? Evet. BA 0'dan A0B'yi çıkarırım. BA 0'dan A0B'yi çıkardım. Ve bu A0B'den AB'yi çıkarırım. A0B'den BA'yı çıkarırsam bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü şu iki tabel arasındaki mesafeyi bundan bunu çıkararak, bu iki tabel arasındaki mesafeyi bundan bunu çıkararak bulurum. Madem bunların ikisi birbirine eşit oluyor demek ki bunlar da birbirine eşit olacak bu farklar. Peki, devam. Şurada 10 tane BA'nın olduğunu görüyorsunuz. Şuradaki eksi BA 2 basamaklı sayısını bu tarafa gönderirsiniz. Artı BA yapar. Eşittir diyorum. Burada bir tane A0B görüyorsunuz. Burada da eksi A0B var. Bunu da bunun yanına atarsanız iki tane A0B yapacaktır. Böylelikle 11 tane BA yapar burası. Burası da iki tane A0B yapar sevgili gençler. Şimdi bunlar cepte değil mi? Bunlar cepte. Peki başka neler yapabiliriz? Ben bu işlemleri sevgili arkadaşlarım şu kısma şöyle almak istiyorum. Şunları şuraya alalım. Buraya çözelim. Şimdi bunları çözümleyelim. 11 parantezinde 10b artı a dedim eşittir 2 parantezinde 100a 0 çarpı 10 yazmıyorum artı b diyorum dağıtalım 110 tane b artı 11 tane a eşittir 200 tane a artı 2b dedim 2B'yi bu tarafa gönderdim 108B. 11'i diğer tarafa gönderdim 189 tane A yapmış oldu. Şimdi burada güzel bir sadeleştirme yapmamız şart arkadaşlar. Mesela bu sayının 9'a bölündüğünü görüyorsunuz 108'in. Bunu 9'a bölersem sevgili arkadaşlarım 12 yapacaktır. 12B bunu 9'a bölersem de 21A yapacaktır. Şimdi her ikisini 3'e bölelim. 3'e böldüm 4B 3'e böldüm 7A a ve b'nin rakam olduklarını bildiğimizden artık bunu 7 bunu 4 seçmemizin zamanı geldi 4 kere 7 7 kere 4 e eşit olur a artı b sorulmuştu bize sevgili arkadaşlarım a 4 ise b de 7 ise 4 de 7'nin toplamı 11 yapar buradaki son 3 sorumuzun cevap amatları sevgili arkadaşlarım hatalı kusura bakmayın gözümüzden fena kaçırmışız Son 3 sorumuzun cevapları D, B ve E olacak arkadaşlar. Siz de lütfen düzeltin. İkinci baskılarda zaten düzelmiş olacak bunlar. Şunların her biri hatalı. Kusura bakmayın. Diyelim ve arkadaşlarım asal sayılar videosu için yarını bekleyin arkadaşlarım. Yarın gerçekten ama gerçekten farklı bir stilde asal sayılar konu anlatımı sizi bekliyor olacak arkadaşlar. Evet Artık videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir diğer dersimizde asal sayılarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.